Bizim insanlar olarak beklentimiz çoğu insan nasıl beklentisi uzaylı dediğinde ve uzaylı uzayda yaşam dendiğinde muhtemelen Amerikan filmleri bir süre sonra değişti ve hep aynı tip getirmeye başladılar. İşte koca gözleri kafası olan şöyle bir şekil. Aklınıza bir uzaylı gelmiştir değil mi? Hep bizi buna kanaliz ettiler hocam ve biz hep uzaylı deyince bunları düşünmeye başladık. Yani aradığınız şey tam olarak nedir? Aslında biz bildiğimiz olması... Mümkün olabilecek şeyleri arıyoruz ama bulduğumuz şeyler çok daha farklı olabilir. Bunu bilmiyoruz. Yani belki bir şeyler bulduk bunların bile farkında değil. Aradığımız şey doğrudan doğruya e, ayaklı, elli, gövdeli, başlı, gözlü canlılar değil de şu anda en azından. Güneş sistemi için bunu söyleyebilirim belki de. Güneş daha komplike canlıların olabilme ihtimali de mümkün olabilir. Aradığımız şey, maddenin canlıya dönüşmüş formu aslında. Yani en küçük bildiğin şey bir bakteri olsun diyor. Bir bakteri bile bizim için yeterli. Bunun anlamı şu, dünyadan başka bir yerde bir bakteri bile oluşabiliyorsa, o zaman canlılığın oluşabilmesi için bu muazzam evrende, muazzam gökada da, ve muazzam gök adalar sayısı içerisinde canlılık mutlaka bol miktarda olabilir. Şimdi bu fikir birçok insana farklı gelebilir ama gerçekten dikkatli düşünmek lazım. Bize muazzam bir beyin verildi ve bu bir akla dönüş, dönüşmüş. E, teleskoplarımızda uzaya baktığımız zaman bir gök adanın bir ucundan öbür ucuna. Gözlerimiz tarayarak hızla gidebiliyoruz, düşünce gücüyle hızla gidebiliyoruz. Ama fiziksel olarak bunu yapabilmek oldukça zor. Işık hızıyla bile bir gök adamızın, içinde yaşadığımız gök adının bir ucundan öbür ucuna gitmek 100 bin yıl sürüyor. Ama insan aklı bunu bir anda devşirebiliyor, bir anda çözebiliyor, bir anda anlayabiliyor. Dolayısıyla aradığımız şey tekrar edecek olursak, bir bakteri dahi olsa maddenin canlığa dönüşmüş halini bekliyoruz. Bunun da en basit örneklerinden birisi veya ipuçlarından birisi bizim anladığımız anlamda bir canlılık varsa ortamda biraz metan gazının olması gerekiyor. Hmm. Eninde sonunda canlılıktan ortaya çıkan bir gaz olacak bu. Ve işin ilginç tarafı Güneş teminde Satürn uydularından Titan'a baktığımızda metan gazından bol bir şey yok. Ha, bu doğrudan doraya canlılık anlamına mı geliyor? Hayır. Bunun böyle olmayacağını düşünüyoruz. Bu kadar bol metan gazı olmaz normalde. Ama işin ilginç tarafı var. Metan gazı var. Su. Su çok çok önemli bir kavram. Ve o kadar basit bir şey ki, Onu Oluşturan en basit şey hidrojen evrenin her tarafında var. Oksijen daha seyrek ama o da var. E hidrojenle oksijen bir araya gelirse suyun oluşmaması için hiçbir sebep yok. Eğer su bir yerlerde varsa ve bir rezervuar oluşturduysa biriktiyse canlılıkla ilgili muazzam bir başlangıç oluşturabiliyor rahatlıkla. Hocam şimdi ekrana e, yaşanılabilir bölgeyi vermiştik. Habitable Zone diye geçen bu Kozmik'te bir yazı vardı. Şunu merak ediyorum hocam yaşanılabilir alanı nasıl belirliyorlar bilim insanları? Yani nasıl tahminler yürütülüyor? Hani şu şu şu alanda muhtemelen yaşam vardır muhtemelen şurada yoktur. Mesela neden Satürn'e değil de daha çok atıyorum Mars'a odaklanmışızdır. Bunu bir temel bilgisini verebilir misiniz? Neye göre arıyoruz? Tamamen her şeyi kendimize göre şekillendiriyoruz. Kendi konforumuza göre kendi keyfimize göre. Nedir konforumuz, keyfimiz? Sıcak olmasın, soğuk olmasın, bol miktarda enerji olmasın. Az enerji olmasın, bol miktarda enerji olmasın, az enerji de olmasın. Su, evet su olabilir, su olabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman yaşanabilir bölge dediğimiz şey şu. Bir yıldız düşünün. Yıldızın etrafında gezegenler var. Bu gezegenlerden bir veya birkaçı yaşanabilir bölgede. Bu ne demek? Yıldıza çok yakın olmayacak. Yıldızdan çok uzak olmayacak. Yakın olursa çok sıcak olur. Uzak olursa çok soğuk olur. Ilık bir bölgede olacak ki biz buna ekosfer diyoruz. İşte Dünya ve Mars ekosferin içerisinde bulunuyorlar. Güneşin etrafı yaşanabilir bölgede bulunuyorlar. Ve ilginç bir şekilde Dünyanın üzerinde bir yaşam var. Mars'ın üzerinde bir yaşam var mıydı? Geçmişte belki. Mars'tan gelen kanıtlarımız var. Bir gök taşı düşmüş 1986 yılında. Bu gök taşı'nın ince ince ince ince, ince dilimlenerek e, detaylı araştırılması sonucunda bir e, bakteri fosiline rastlandı. Ama elimizdeki şey bu. Başka bir şey yok. Dünyadan bulaşma ihtimali yok çünkü taşın içerisindeki dilimlerden birindeydi. Ve bu taşın da Mars'tan geldiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bununla ilgili birçok yöntemimiz var. Yani bu nasılların içerisine girmek istersek o zaman ciddi anlamda astronom bölümünde bir dersin içerisine girmek gerekir. Ama nasıl olduğunu biliyoruz. Yani nasıl geldiğinde. Ya Mars'ta bir bakteri fosili varmışmıştı ve gelmiş. Şimdi bu bizi çok rahatsız etti. Ve 3 yıla kadar belki insanlar artık oraya gitmeye başladı. Projeler hep oraya yönlendirilmiş vaziyette. Hemen burnumuzun dibinde ay varken niye bunu yapmıyoruz? Ayda bir atmosfer yok. Aslında var bir metrelik çok ince bir atmosfer var. Hiçbir işe yaramaz. Ama Mars için durum biraz daha farklı. Bir atmosfer var ve ilk kez dünya dışındaki bir kara parçasının üzerinde yani Mars'ın üzerindeki tatlı tatlı esen rüzgarı da duymuş olduk. Yeni daha birkaç haftalık hikayemiz bu işte. Oraya gönderen alet bunu duyabildi. 24 kilometre km saat hızla esen bir rüzgar. Aslında yavaş da değil. Bayağı sert esiyor. Yani bir bisikletin üzerinde hızla giderken aldığınız rüzgar kadar bir rüzgardan baksın. Ve e, Mars herhalde bizim yeni oyuncağımız yeni yazlık evimiz De, deyim yerindeyse doğru söylüyorum aslında. Ve buraya gitmek buralarda bir şey yapmak ne kadar mümkün olur zaman içerisinde göreceğiz. Ama hayal ediyoruz ve çok muazzam şeyler yapılacağını düşünüyoruz açıkçası orada. En önemli sıkıntımız maalesef Mars'ın manyetik alanı çok çok çok çok zayıflamış gitmiş bitmiş neredeyse. Eğer bir kürenin içerisinde böyle bir manyetik alan yoksa, kendi manyetik alanını e, tutamamışsa, bu dağılmışsa Atmosferini de doğru dürüst tutamaz. Üzerindeki birçok şeyi de doğru dürüst tutamaz anlamına geliyor. Ne kadar şanslıyız ki dünya bu konuda mükemmel bir küre. Evet Burak, aklına hangi sorular geliyor başka? Heh, var hocam, var sorular. Şimdi ben bilerek bölmemek için hani şey yaptım. Şimdi hocam, bu arada bir abonemiz gelmiş Twitch Prime'dan. Latemax. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederiz abone olduğu için. Tekrardan hoş geldin diyorum ona. Hocam şimdi biz hep üzerine gittik ya. Benim buradaki sorum şu. Biz neden karbon bazlı yaşam ve su üzerine gidiyoruz? Mesela aradığımı yani olduğunu düşündüğümüz canlı formu su değil de başka bir sıvı veya sıvı tüketmeyen yani ona göre artık evrimleşmiş mi dersiniz, gelişmiş mi ne derseniz deyin. Bir canlı olamaz mı? Veya karbon bazlı değil de başka bir bazdan oluşmuş olamaz mı? Niye bunun üzerine durdu? Benim anlamaya çalışmış şey bu. Birincisi bu sorum. Bilinen bir şey bu aslında. Biraz araştırınca Silikon tabanlı canlılar da olabileceği konusunda, silikon yani kum bildiğimiz toprak tabanlı canlılar da olabileceği konusunda e, düşünceler var. E, ama bunu şimdilik bir kenara bırakıp sun, suyun üzerinde durmak istiyorum. Neden su biliyor musun? Evrendeki en basit şey. Bulunduğu zaman en mükemmel şey ama en basit. Sadece suyu oluşturan malzemeler her yerde var. Bol miktarda hidrojenimiz var, ilginç bir şekilde. Az miktarda da oksijenimiz var. Ama bunlar bir araya geldiğinde bu su ortaya çıkabilir. Su varsa, su aslında dünyada ne yapmış biliyor musun? Yani ilk canlılar için su, güneşin mor ötesi ışınlarını engellemiş. Yani Aynen. siz mor ötesi, mor ötesi ışınlardan kurtulmak, parçalanmamak, dağılmamak istiyorsanız suyun içine girmelisiniz. Ne kadar? Suyun 3 santim altına kadar inmeniz yeterli. Morotisi ışıkları tutuyor. Şimdi ne oldu? Muazzam bir battaniye oldu. Suyun altında canlılık rahatlıkla var olabilir. 3 santim altında rahatlıkla var oluyor. Bunlar kaba Bu anlamda su çok önemli. Ha, e, Metan olabilir. Başka bir şey olabilir. Ki dünyada gerçekten... Zor şartlarda yaşayan bazı canlıların var olabildiğini okyanusların dibinde gördük. Çok sıcak sularda yaşayabiliyorlar bunu. Çok karmaşık, zehirli ortamlarda yaşayabiliyorlar. Mağaralarda yaşayabilen, oradaki karanlıkta, oradaki zor şartlarda yaşayabilen canlılar bulunabiliyor rahatla. Dolayısıyla e, canlılığın oluşabilmesi için şartların çok konforlu, çok mükemmel olması gerekmiyor. İstenen tek şey bizim bildiğimiz ve anladığımız ve yaşadığımız ve bizi yaşatan şey su. Su varsa diyoruz biz bildiğimiz anlamda oraları araştıralım. E, diğeri ise... Hocam Mars'ta su var değil mi? Bu bilgi yanlış değil. Donmuş su kütleleri bulunduğu var. sürekli var. çıkarken... Var. O vardı. zaman bu donmuş su kütleleri bize Mars'a e, yönlendiren netmenlerden birisi de diyebiliriz. Evet. Orada evet. canlının evet. olduğu düşünülmesi. de mesela bizden müteahhitlerin, Türk müteahhitlerin oraya gitmesi lazım. Bir gidip de şöyle kazı versiler doğruduruz Mars'ın. Çok güzel formuna. kazarız. O kadar fazla su çıkacak ki gerçekten çıkacak. Yani donmuş vaziyette su var orada. Bu anlaşılmış vaziyette. E, fakat e, bu donmuş vaziyetteki suyu gerçekten... Mars'ta nasıl bir işlem bekliyor ne oluyor ne bitiyor bunu anlayabilmek için böyle uzaktan kumandalı arabalarla şunlarla bunlarla uğraşıp duruyoruz ama eninde sonunda insan oraya gittiği zaman sadece iki hareket yaparak birçok şeyi çok daha iyi anlayabilecek diye. Hocam peki çok daha farklı bir soru soracağım ve hep merak ettiğim bir şey. Şimdi biz size, mesela şey tersine... değil mi? Suyun yanında bir şey daha sormuştun onu konuşalım. Aa özür dilerim. Evet, suyun yanında bir şey daha diyecektiriz onu atlamış olduk. Onu atlamayalım hocam. Evet, İlincisi su dedik. Hatırlatsana. Hocam dedim ki niye su ve karbon bazlı demiştim ya. Aa, evet açıkladık. karbon bazlıyı yani karbon özellikle baz. söyleyelim bu çok önemli. Karbon bazlı ne demek? Karbon temelli demek. Sende bol miktarda karbon var anlamına geliyor demek. Hadi evet insan olarak konuşmayalım da bir parça bir kilo et olarak konuşalım. Bir yerden bir kilo et aldınız ve bunu yakın yaktığınız zaman, tamamen yandığı zaman geriye simsiyah bir kömürleşmiş et kalıyor artık et değil. Yani siyah neredeyse kömüre benzer bir şey kalıyor, kalıntı kalıyor. Bunu incelediğin zaman bu nedir diye. Bu bir karbon. Yani bizde de bol miktarda karbon var. Bizim temelimizde Karbon var. Peki yattığınız zaman geriye sadece toprak bırakan bir canlı varsa ona da bir silikon tabanlı canlı diyecek. Öyle bir canlıdan bahsedecek miyiz? Bahsedebiliriz. Var mı bilmiyoruz. Ha karbon tabanlıyla silikon tabanlı canlı arasındaki e, avantaj nedir? Avantaj demem lazım. Karbon tabanlı tabanlı canlılar çok daha fazla uzun yaşama sahip silikon tabanlar için bu böyle mümkün değil. Dolayısıyla e, bir canlılığın oluşması, e, bunun gelişmesi, bir şeklin, şemalin olması çok uzun zamana ihtiyaç. Ama silikon için bu uzun zaman yok. Olursa bile çok çabuk bitebiliyor. Yani bilimsel olarak sadece ancak bu kadar konuşabiliriz. Bu çok daha detaylı konuşulması gereken bir konu. Ee, evrendeki yıldızlara baktığımızda hangi yıldızların etrafında canlılık oluşabilir? Bu konuda aşağı yukarı bir fikrimiz var. Yıldızlar cins çeşit, çeşit. ve bunlardan bizim sınıflandırmamıza göre F ve G türü yıldızların etrafında canlılık oluşma ihtimali çok yüksek. Karbon tabanlı, tabanlı canlılık oluşma ihtimali çok yüksek. Ve biz zaten e, gezegen ararken bu yıldız gezegenlere özellikle bakmaya çalışıyoruz. Bu yıldızlarla ilgili grupları, kümeleri vesaireleri incelemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlardaki canlılık çok daha uzun süren bir canlılık olacak. Silikon tabanlar belki oldular bittiler, oldular bittiler. Tıpkı şey gibi yani kısa ömürlü kelebekler gibi. Olup bitiyorlar, olup bitiyorlar. Onları yakalamak, anlamak için zamanımız olmuyor belki veya oldu. Diğer sorudan devam edelim. El Hocam anladım. şimdi sorum şu. E, bu arada izleyicilerin sorularını sormaya çalışacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizin sorularını yetiştireceğim. Tayyip Hoca burada olduğu sürece. Hocam bizde tersine mühendislik diye bir şey vardır bilirsiniz. Yani atıyorum anladım, bir durumuzu düşürür. Anlayamadım. Pardon ses. Hocam tersine mühendislik diye bir kavram ha, vardır mesela. Evet. Ha, atıyorum İran işte Amerika durumunu düşürür. Düşürdüğünde de açar içini bakar. Tersine bir yöntemle nasıl yapıldığını bulur kendisi de yapar. Merak ettiğim soru şu. Mars'ta yaşamarken orada bir canlılığı arıyoruz. Peki neden dünyadan bakteriler veya diğer canlı türleri. mesela benim favorim var, e, tam ismini doğru okuyayım diye, Targin Grat su ayıları diye geçiyor ki radyasyona bile dayanıklı. Ee, mesela bunları neden oraya gönderip de orada yaşayıp yaşayamayacağını deneyemiyoruz. Çünkü uzay araçları oraya gönderirken biliyorsunuz her yeri temizleniyor. Hiçbir bakteri, hiçbir şey gönderilmiyor. Bu korku neden? Ben olsam mesela, basit düşünüyorum, bilerek de böyle soruyorum soruları, ben olsam denerdim orada bakteri yaşayabiliyor mu, yaşayamıyor mu, yaşam kuruluyor mu, korku nedir ya da nedeni nedir yani bu durumun? Sen orada yaşıyorsun, evindesin şu anda, kendi evindesin, kapı çalındı, 4 kişilik bir aile geldi, kadın, çocuk falan filan paldır güldürdü, yediler, ellerinde de bir sürü şey var, dolu dolu. ondan sonra oturdular, yayıldılar, yemek yiyorlar. İlk anda sen şaşırdın ne diyeceğini bilemedin. Çünkü soru soracak halim bile yok daha şu anda. Ne oluyor evin içerisinde falan derken. Onlar hiçbir şey yokmuş gibi hatta sen de orada yokmuşsun gibi yaşamaya başladılar senin evinde. Rahatsız olmaz mı? Tabii ki yani bu rahatsızlık evet. olur ama yani sonuçta evet. mahsuslu yaşam. Kişilik, biz o dört kişilik aileyiz. Ne <gülüyor> <gülüyor> yeri kesinlikle rahatsız etmememiz. Oranın düzenini, oranın dengesini bozmamamız. Bunun için çok dikkat edilmesi lazım. Dolayısıyla e, uzay araçlarını zannediyorduk ki uzaya çıktıkları zaman o muazzam sıcaklıkta güneşe bakan taraflarında, o muazzam soğuklukta güneşi görmeyen taraflarında ve o muazzam hava boşluğunda, havanın olmadığı, hiçbir şeyin olmadığı yerde, bol miktarda da zararlı ışınların olduğu bir yerde bizim uzay aracımız tertemiz kalıyor. Ama hiç de öyle değilmiş son zamanlarda onu öğrendik. Bu Tardigraditiz. 1-2 milimetrelik küçücük canlılar. Yakından resmi çekildiği zaman anormal bir canlı. Bir verelim yönetmelim onu. Evet. Çok tatlı bir hayvanın görüntüsünü de vereyim. Buyurun hocam size de. Ben de sadece suda yüzen bir dünya görüntüsü var. Bana gelmiyor ama neyse görürüm herhalde. Evet. Siz bakmayın canlı... hocam boş yere. <gülüyor> bu canlıların ilginç bir şekilde bizim uzaydaki uydularımızın etrafında olduklarını fark et. İlk önce uzay istasyonunda ortaya çıktı zannediyor. Belki önceki istasyonlarda da çıkmıştır ama o bilgi net değil bende. Ee, uzaydaki astronotlar uzay istasyonunun dışında incelemeye yaparken bu canlıların varlığını görüyorlar ve şaşırıyorlar. Nasıl olabilir? Bunlar sıcakta, soğukta, radyasyonda yani güçlü, çok zararlı ışınların altında bile yaşayabiliyorlar. Ah siz şimdi. Mars'a uydu gönderiyorsunuz. Mars'a uydu gönderirken bu gönderdiğimizin etrafında tadilat olmadığını nereden bilirsiniz? Bunu izole etmeye çalışıyorlar olabildiğince tahmin ediyorum. Bunu tertemiz göndermek zorunda. Eğer gönderirseniz onlar orada kendiliğinden bir canlı yaşamı başlatırlarsa ve varsa oradaki kendi yaşamında bir bakteri türü vesaire vesaire ne varsa onları huzursuz edecekler. Dengeyi bozacaklar, her şeyi berbat edecekler. Yani bizim yukarıyı kirletmeye hakkımız yok. Bunu yapmak da zaten çok tehlikeli olur. Bunu düşündükleri için e, oralara bir şey gönderirken özellikle dikkat ediyor. Mesela bu konudaki çok titiz çalışmalar e, Jüpiter'in e, uydusu Europa için yapıldı, Ganymed için yapıldı. Satürn uyduları Titan ve Enceladus için yapıyor. Bu dört uydu çok çok önemli. Bu uydularda canlılıkla ilgili muazzam şeyler bulabilme ihtimali çok yüksek bana. Bu söyleniyor ama bana göre çok yüksek. Çünkü ortamları çok müsait. Ha, Sıkıntımız ne? Daha gidip oralarda detaylı detaylı tatlı tatlı bir şeyler yapabilme imkanına sahiptiriz. Etraflarında dolaşıyoruz. Bir tek Titan ile ilgili çok ciddi resimler elde ettik metan göllerinin olduğunu ee, kara parçalarının olduğunu gördük, koyların e, ve çok enteresan kıyı şekillerinin olduğunu gördük. Evet Burak? Hocam özür dilerim araya iş şey yapamadım. Ya, ee, biraz ya. hastayım ben de. Geçmiş, Kötü olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Öksür yani yayına öksürün gitmesini niye? kapatıyorum da ses yani ondan dolayı iş yapamadım. Şimdi arkadaşlar sorulara geleceğiz. E, fena gitmiyoruz bence. Hocam bu arada zaman sınırınız var mı? ya yani Bir saat falan yapalım diye konuşup başladı ama şaka gibi 40 dakika geçmiş. Ne düşünüyorsunuz? E, zamanla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen burası İstanbul bilmeyenler için söyleyeyim. E, Beyazıt da iş yerim. Benim işe gidebilmek için saat 5'te kalkmam gerekiyor. Ha, ha. O zaman hocam şöyle yapalım. Bir 10 dakika daha konuşalım. Üzerine 10 dakikada sorularını yanıtlayalım izleyicilerimize daha, daha bir saat konuşabiliriz sana bağlı. Eğer keyifli. Tamam benim. hocam. Tamam yo benim için sorun yok. Ben sabaha kadar keyifliyim yani zaten. Hocam şimdi ee, bir, birkaç teoriden birisi de mesela dünyadaki yaşama gelelim. Uzayda yaşam arıyoruz ya. Dünya yani dünyada uzayın bir parçası dünyadaki yaşam. Dünyadaki yaşamın oluşumu ile ilgili bir teori var mesela. Teori de yani ortaya çıkan bir öngörü diyelim. İşte dünyadaki yaşamın yıldızlardan, şeylerden geldiği e, nasıl diye, uzaydan geldi diyelim. Uzaydan geldi. Çünkü hani e, onların incelendiği yapısını ve bizim incelendiğimizde birebir aynısı olduğu böyle bir teori üzerine ne düşünüyorsunuz? Yani dünyadaki yaşam uzaydan saçılmış ve başlamış olabilir mi sizce? Bu konudaki kişisel bir hissiniz veya görüşünüz var mı? Var tabii. Bilim insanları e, genellikle e, bir şeye ilk duydukları zaman bile olsa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 Bunlar e, özellikle Mars-Jüpiter arasındaki bir bölgeden gelebildikleri gibi. Orada özel bir bölge var. Hemen e, Güneş Semi'nin dışındaki bir bölgeden de gelebiliyor. Onların özel isimleri var. Mesela en dıştaki bölgenin adı Ort Kuşağı dedi. Bu kuyruklu yıldızlar dediğimiz şeyler, çapları 5-10 kilometre, 20 kilometre arasına kadar uzayabilen, birkaç kilometreye kadar da inebilen, Kirli kar topları, yani üzerlerinde toprak, kaya vesaire olduğu gibi dolmuş vaziyette su da var. Kirli kar toplu, bunlar bir şekilde güneş sisteminin oluşumu sırasında bu yapılarıyla kalmışlar. Bunlar zaman zaman güneşe doğru düşüyorlar. Güneşe doğru düşerken, hızla gelirken,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 Dünyadaki canlılığın başlangıcıyla ilgili falan bir şey söylemiyorum. Böyle bir olay olabilir mi? Olabilir. Kim buna hayır diyebilir? Kim buna en mümkün değil? Dolayısıyla geniş anlamda düşünüldüğünde olaylar böyle bir yerlere varabiliyor abi. Bildiğin hocam e, Mars'ta bakteri bulunmuş muydu peki fosil olarak? Öyle hatırlıyorum sanki. Bizim bulduğumuz yok.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 Mümkün hadi değil bu, değil mi yani onunla ilgili sıkıntı yok. Boşver şehri yaşam iziyle ilgili gaz var görülmemesi mümkün değil ama bir miktar metan görebiliyoruz Mars'ta genç tarafı fakat sebebini bilmiyoruz. Bu nereden gidiyor? Yani emin olun orada beş tane altı tane inekten oluşan bir çiftlik olsa ve bu hayvanların dışkılarından çıkan metan atmosferine yayınsa tahmin ediyorum bunu bulabilecek teknolojiye sahipler şu anda.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 biz hatta Varşova'da hocam bir müze vardı. Evrim Müzesi diye. işte böyle insanlık ve hayvanlar. Oldu, orada tabii lehçe oldu anlamamıştım. Bacalar koymuşlardı hocam. Hidrotermal evet. bacalar. Daha sonra araştırınca bunun yaşamın delillerinden biri olduğunu söylüyorlardı. Ben özellikle şeye merak ediyorum. Acaba buzulların altına inip bakacak bir robot gönderecekler mi? Onu da zamanla göreceğiz. Sanırım henüz inilmedi değil mi? Altına. Buzulları. Evet.